Yılın başından beri Amerika Birleşik Devletleri borsaları, özellikle Nasdaq ve Bitcoin için hep olumlu öngörülerde bulundum. Bunun sebebi piyasanın genelinin aksine Amerika'da enflasyonun ciddi bir düşme eğiliminde olduğunu düşünmemdi. Ve enflasyona düşme devam ettiği sürece FED faiz artışlarını yavaşlayabileceğini, durabileceğini, geriye doğru gidebileceğini düşünüyordum. Ve bu şu ana kadar da doğru çıktı. FED faiz artışları henüz sıfırlanmadı ama çok büyük oranda yavaşlamış durumda. Gelecekle ilgili de enflasyonun düşeceği ve bundan dolayı faiz artışlarının duracağına dair kanı yaygınlaşıyor. Ama, aması var, dün OPEC öyle bir şey yaptı ki bu temel varsayımda bir değişiklik olabilir. Yani enflasyon tekrar yükselişe geçebilir. Bu da enflasyonla mücadele etmeye çalışan Amerikan Merkez Bankası'nı yeni faiz artışlarına itebilir. Ne yapmamız gerekiyor? Her zaman belli varsayımlarda bulunup yatırımlarımızı yapıyoruz. Fakat bu varsayımlarımızı değiştirecek yeni gelişmeler varsa bundan da hemen haberdar oluyoruz. Şimdilik... OPEC'in bu kararı benim varsayımı çok değiştirmedi ama eskisine göre biraz enflasyon düşmeye devam edecek varsayımı yavaşlatmadı dersem yalan olur. Şimdi gelin OPEC ne dedi? Bunun enflasyona nasıl bir etkisi olabilir? Kısa ve orta vadede FED ne yapabilir? Bütün bunları konuşalım. Hazırsanız başlıyoruz. OPEC, petrol otoritelerine oldukça şaşırtan bir karar aldı dün. Suudi Arabistan ve Rusya bu kararın temel oyuncuları ve petrol üretiminde kısıntılara gideceklerini söylediler. Bu kararın diğer OPEC kararlarından ilginç bir farkı var. Bütün OPEC üyelerine ortak kararı değil, Suudi Arabistan'ın sürüklediği ve birkaç OPEC üyesinin katıldığı bir karar bu. Suudi Arabistan günlük 500 bin varil kısıtlamaya gidiyor. Birleşik Arap Emirlikleri 144 bin, Kubet 128 bin, Irak 211 bin, Cezayir 48 bin... Ürdün 40.000 ve Kazakistan 78.000. Bunların üzerine Rusya da buna eşlik edeceğini söyledi. Rusya aslında daha önce günlük 500.000 varil kısıtlamaya gitmişti. Fakat o gönüllü bir kısıtlama değildi. Daha ziyade hem piyasalardaki daralmalar hem de ambargolardan dolayı girdiği bir kısıtlamaydı. Rusya da o kısıtlamayı uzatacağını söyledi. Bunun dışında bir de Irak'tan petrol akışında sorun var. Irak yönetimiyle Türkiye arasında bazı pazarlıklar dönüyordu anladığım kadarıyla boru hatlarının kullanımı konusunda. Oradan da zaten günlük bir 450-500 bin varillik kısıtlama vardı. Yani hepsi bir yere koyacak olursak neredeyse iki milyon varil gün bir kısıtlama var gibi gözüküyor. Bu dünyanın günlük petrol üretiminin kabaca %3'ü anlamına geliyor. Tabi petrol gibi çok önemli bir ihtiyaçta %3'lük bir kısıtlama fiyatları yükseltir. Nitekim öyle de oldu. Şu anda erken piyasalara baktığımda Brent petrolü %5'lik bir artış var. Ham petrolü %5-35'lik bir artış var. Brent'in fiyatı bir ara 70 dolarlar civarındaydı. Şimdi 84 dolara kadar geldi. Geçen hafta zaten bir miktar artış eğrisi vardı. Şimdi 84 dolara kadar geldi. Bunlar tabi enflasyon için hiç iyi haberler değil. Bunu baştan söylemekte fayda var. Çünkü enerjinin enflasyonda önemli bir etkisi olduğunu herkes biliyor. Öte yandan Nisan ayında açıklanacak Mart ayı enflasyonu bir etkisini görmeyeceğiz. Mart ayı zaten düşük petrol fiyatlarıyla geçildi. Oraya bir yansıma olmayacaktır. Fakat Nisan'dan itibaren enflasyon üzerinde ...bir takım etkileri olabilir. Yani şu anda petrol fiyatlarına yaşanan %5'lik artışlar enflasyonu coşturacak şeyler değiller. Ama olumsuz bir haber. Daha da kötüsü petrol piyasalarında çok sayıda vadeli işlem yapılıyor. Vadeli kontratlar var. Ve bunlar çok sert fiyat hareketler neden olabiliyorlar. Hatırlayın Covid sırasında bir ara petrolün fiyatı sıfıra inmişti bu vadeli kontratlardan dolayı. Şimdi de evet şu anki tırmanış çok kötü değil. Acaba vadeli kontratlarda bir sorun var mı? Piyasalar açıldıkça petrol daha da yukarı gider mi? Daha da önemlisi bu bir trend değişimi yaratır mı? Bütün bunlar birer soru işareti. Amerika Birleşik Devletleri tabi bu karardan hiç hoşlanmadı. İki yönüyle bir tanesi enflasyonu artırıyor ülkesinde. İkincisi de bunun Rusya'ya destek çıkmak anlamına geldiğini söylüyor. Rusya ekonomisinde ciddi bir daralma var çünkü petrol en büyük ihraç kaynaklarından bir tanesi. Ve orada hem fiyatlarda düşme var hem Rusya'ya uygulanan bargalar yüzünden talepte azalma vardı. Bunun onu destekleyeceği düşünülüyor. Bu projenin arkasında Suudi Arabistan var aslında öyle gözüküyor yani OPEC'in toplam bir kararı değil. Suudi Arabistan muhtemelen bunu Rusya'yı desteklemek için yapmadı ama sonucu bu yönde olacak gibi. Suudi Arabistan'ın bu işi yapmasının sebebi aslında şu andaki yönetimin gelecekle ilgili hayalleri. Oldukça tartışmalı bir yönetim anlayışına sahip olan Amerikan Başkanı Biden'la da daha evvel ters düşen Muhammed Bin Salman, Suudi Arabistan'ı bir petrol ülkesi olmaktan bir ticaret ve turizm ülkesi olmaya dönüştürüyor. En azından buna niyetli. Bu çerçevede Dubai'de yaşanan dönüşüme benzer bir dönüşüm Suudi Arabistan'ı bekliyor. İşte mutlaka biliyorsunuz çölün ortasından geçen dev bir yeni şehir kuruyor. Bir yandan Suudi Arabistan'ı yavaş yavaş turizmi açmaya çalışıyor. Yani normalde Suudi Arabistan için hiç büyük değişimlerin peşinde. Çünkü gayet farkındaki elektrifikasyondaki artışla beraber yakın zamanda değil belki ama orta uzun vadede önemi dünya için sürekli olarak azalmaya devam ediyor bunun Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasındaki ilişki biraz daha geleceği belli biliyorsunuz Petro kavramı Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a koruma sunuyor onun karşınızda petrolünü dolar olarak satmasını istiyordu Bu henüz bozulmuş değil Petro dolarla satılmaya hala devam ediyor ama bu konuda önemli bir olumsuz gelişme olduğu kesin Öte yandan Suudi Arabistan bir süredir klasik düşmanlarıyla olan ilişkisini düzeltmeye çalışıyor. İran'la ilişkisini düzeltiyor. Suriye Başkanı Esad'ı Arap Birliği toplantısına çağırdı. Yani Amerika'ya olan bağımlılığını biraz azaltmaya çalışıyor. O bağımlılığını azaltırken savunma ihtiyacı olarak düşmanları daha iyi, daha yumuşak bir ortam oluştururken bir yandan Rusya ve Çin'le işbirliklerini genişletiyor. Böyle bir strateji izliyor. Tabii ki kendi ülkesi adına gayet olumlu stratejiye benziyor. Ama bizim esas derdimiz olan Nasdaq yatırımlarına etkisi olumsuz olabilir. Amerika Birleşik Devletleri aslında kendi kendine petrol anlamda yeterli bir ülke. Daha doğrusu yeterliydi. Biden elektrifikasyonu çok savunduğu için biliyorsunuz demokratlar bu çevre meselesinde ...çok daha yeşil bir stratejiye sahipler... ...Amerika'daki pek çok petrol kuyusu kapandı, üretimi azaldı, teşvikleri azaldı. Bu nedenle Amerika gelen kısıtlamayı bir anda petrol üretimini artırarak çözemez. O kuyular çalışmaya başlasa bile bu bir zaman alacaktır mutlaka. Ayrıca Demokratların iktidara gelirken verdikleri de söze de aykırı. Bu nedenle kısa vadede Amerika stratejik rezervlerini kullanmaya yönelecektir. Onlarda bir azalma vardı ama şu anda gözüken yıl sonuna kadar o stratejik rezervler yeterli gibi gözüküyor. Gelen bu kısıtlama da 7 ay için geçerli. Mayıs'ta başlayacak ve Aralık'ta bitecek. Sonra tabii ne olur bilemeyiz. Bu sayede Sudan Arabistan petrolün fiyatını bir toparlayacağını düşünüyor. Uzun zamandır petrol alım satımı yapanlar ve petrol yatırımcıları petrolün düşeceğine dair öngörülerde bulunup shortluyorlardı. Sanırım Bin Salman bu fikri de kırmaya çalışıyor. Petrolün tekrar yükselebileceğini söylüyor. Biz ilgilendiren konu enflasyon. Enflasyon açısından baktığımızda Nisan ayında açıklanacak Mart enflasyon verisinde bir etkisi olmayacaktır. Muhtemelen Mayıs'ta açıklanacak Nisan enflasyon verisi üzerinde de etkisi kısıtlı olacaktır. Çünkü ham petrolün fiyatının artıyor olması hemen pompalarda fiyat artışı anlamına gelmeyebilir, gelebilir. Ama bu artışlar olsa bile şu anda en azından gördüğümüz kadarıyla %5-6'lık bir petrol fiyatı artışı var. Bunun Amerika ekonomisi üzerindeki etkisi, enflasyon üzerindeki etkisi çok büyük olmayacaktır. Ama eğer artış devam ederse o zaman sıkıntı başlayabilir. Bu gerginlik bir siyasi gerginliğe dönüşebilirse Amerika ile Suudi Arabistan arasında ve OPEC ülkeler arasında yine dertler büyüyebilir ve bunlar petrol fiyata olumsuz yansır. Bunlar da enflasyon tahminimizi bozar. Evet, kısaca durum bu. Şu anda enflasyonla ilgili beklentimi henüz değiştirmiyorum ama bir önemli olumsuz mesele devreye girdi. Çünkü hatırlayın enflasyon düşecek varsayımının arkasında... Hep kuvvetle savunduğum konu petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu düşünen temel faktörlerden bir tanesi olduydu. Şimdi o varsayım biraz sorgulanabilir hale gelmiş durumda. Sizlere her zaman elimden geldiğince en düz şekilde o andaki veriler ve o anda oluşan data ile gelecek öngörleri sunmaya çalışıyorum. Ben öyle falcı değilim gelecekte ne olabileceğine dair. Yeni beklenmedik gelişmeler oldukça bunları da modelimize katmamız gerekiyor. Bu çerçevede bu hafta... Amerikan borsalarında bir miktar geri çekilme bekliyorum açıkçası. E zaten bir yandan da bilanço dönemi geliyor. Herkes onun heyecanda. Amerika'da resesyon var mı? Bilanço nasıl olacak? Dünkü videomda bahsettim. Tesla'nın satışları beklenenden 2000 adet fazla geldi. Ama çok da kuvvetli gelmedi. Oysa Tesla epey fiyat indirmişti. Bu da pazarların yavaşlarına dair insanların... Para bulmakta zorlandığına dair bir ipucu gibi algılanabilir. O yüzden bu hafta Nasdaq'la en azından haftanın başında bir geri çekilme bekliyorum. Şu anda zaten Bitcoin'de de bu geri çekilmenin emarelerini görüyoruz. Çünkü tam eskisi kadar bağlantılı olmasa da Bitcoin, Nasdaq'a ve Amerikan faizlerine bağlı orada beklentilerde bir bozulma var. Durum böyle. Yeni gelişme olsa sizlere haberdar edeceğim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.